Arkadaşlar en son nerede kaldık hatırlıyorsunuzdur ve hatırlamıyorsanız da en son e, turnuvadan bu para kazandık ve ödül olarak da bir miğfer geldi onu da sattık şu an 4200 dinarımız var e, daha başlangıçtayız bildiğiniz gibi bu yüzden şimdi şey yapacağız artık demircilik işine geçiyoruz bu demirciliğe başlayacağız Evet bu kasmalar bir tık daha topladım ama kasmayı hala tam bir şey çözüm bulamadım. Yine de bir şeyler deneyeceğim. Deniyoruz yani. Şimdi bana şey lazım. Ee, silah yapabilmek için. Ya şey lazım kabile fırlatma şeysinden. Bışağından, hançerinden. Ya da putcio lazım. Şu an putcio göremedim. Ee, bir de şuradaki şey köylerine gidelim şehirlerine pardon. Bak selam burada odunlar ucuz baba. Abi dibinden geçtin he. Buralardan odun çökeceğiz. Ucuz da odun. Fıtı fıtı fıtı fıtı, fıtı geldik bakayım. Ticaret. Odun var mı orada? Aynen. Şöyle bir 74 fazla, 60 tane tamam. Kaç dolar? 3000 dolarımız var. Burada şey var mı? Pucu, pucu, pucu olsa daha iyi Neyse. Pucu Şuradan var mı var? 8 tane. Hepsini al. 2922 tamam aldı. 400 din, 300 dinarı falan hala yani. 364 demir. demirciye gir. Öncelikle şöyle bir Keresteden kömür Bu hepsini şey yapalım abi enerjim gitti Bir süre bekle Ne kadar para kasalım şu anda bir Şu anda bir 100k kadar bir para kasmaya planlıyorum O parayı kasalım Sonra yavaş yavaş kuzey taraflarına gideceğim krallığa katılmaya çalışacağım şu an Bak yok şimdi her şey benim çok hızlı çalışıyor parayı kazanalım ordu kuralım yavaş yavaş kendimizi güçlendirelim sonra yaşayicilikte ordumuzu genişletmeye başlayalım yani Kuzey taraflarına dolu geçiş yapalım böyle bir şey yapalım Tamam şimdi 16 tane şeyimiz var kömürümüz var şunları full erittim yine Evet güzel oldu Tamam yine dinleneceğiz yavaş yavaş gelişiyoruz. bir dakika şu mikrofon şimdi biraz kulağını kırmak gerekiyor yapmam lazım bu desteklenmiş mızrak bu ee, eğritecek bir şeyimiz kalmadı şimdi abiciğim, ben çift telli kılıç yapmak istiyorum bu çift telli kılıç her zaman için iyidir bu level. var mı başka bir şey ya Tamam. Demir de döv. Niye dövemiyorum? Ham demirim yok. Hmm. Hmm. Hangisi abim o şey bir engel olan. O zaman öncelikle tek şeyli Tek elle bir kılıç. Yine şey yapamıyoruz. Bir dakika. Ham demir mi yapalım şey Dur Ham demir yapabiliyor muyum? Ham demir yapabiliyorum. Bunun için de şey cevherim lazım. Ha, evet. İbesini ye. Döveme devir. Şöyle. Tamam. Biraz daha kömür şey yapalım. Tamam. E, yetmeyecek gibi bu odun toplayalım mı? Şu an ne kadar odunumuz odun Alınak. abi kaynaklarımız şu anda baya sınırlı kapasite aşıldı aşmadan 7 tane aldım? Helal olsun marunata geçeyim ben bir Umarım belki eritecek güzel bir silah bulabilirim Çünkü şey eritemediğim için düzgünce Parça açılmıyor parça açılmayınca da ne yapacaksın sanki Ya e aslında herhangi bir şey alıp da erit edebiliriz öyle de bir şey de var da Tırpan Tameska Tameska Tameska Kabile fırlatma 459 paramız yetmiyor abim buna. Neyse dur bir dakika dur bir dakika dur dur dur dur. Dinlenelim. Tekrar bir demirciye gir abim Demir dökke. Tebiblecek ama bu sefer de dövme demir istiyor Değil mi? Demir bir dakika arıt diyelim dövme demir. Ham demirden istiyon. Anasını satayım dövme demirci de biz ne yapacağız? Çelik var bak. Çelikten bir şey yapabiliyor muyum? Sipariş var siparişlerden bir şey yapalım Dövme demir istiyor o da Hançer Bizim üretim işi yalan oldu gibi şu anda Ay ebesinin gayrı meşhur çocuğu bu neymiş ya Yani bir tane bir şey üretebilsem satacağım da satarız bir şey alırız tekrar üretiriz ya savaşa gireceğiz e, e, bir şey yapacağız bu oğlum bunu da şey yapamıyoruz ki üretemiyoruz onu beceremiyoruz yani başaramıyoruz yok bu zoruma gitti kardeş Asker topluluk bari ne Şu çapıcı döyeyim bir iki tane. 11 tane gel lan buraya. Sizden eşyaları şaparım şey var. Gel buraya gel. 9 tane. Birleştiniz mi lan? Gelin buraya. Hepinizi dövücüyüm. 11 tane adamım var. Hepsi kemik gibi. Umarım böyle derler. Döveriz ya sıkıntı yok. Ben zaten 3'ünü 5'ini alırım. Okla alırım. Warriors. Nereye? Bak. Move. Yok lan yok. Şuraya geçin. Tek okçumu da şuraya geçireyim tamam. şimdi kefere nirde orada ben bunları yarısını indireyim aşağıya abone burada sağ baştan say abone ol olan vurdular Atlarını bakacağım. Bizim at da var bu arada. At okçu at. <Gülüyor> Daşatmayın lan. kaçtı. kaçtın aynen o helal lan helal güzel 7 kişi level atlıyor bizden helal ekip iyi iki buçuk kazanmışız yavaş yavaş namla kazanalım dur level atlatma işini sonra şimdiki önceliğimiz şuradaki heh şu malları alalım Bunları bir eritelim. Buradan güzel bir parçalar elde edelim. Parçalar açalım. Ee, hiç olmadı. En azından erittiklerimizi satalım. Zaten. Yani ben niye öyle bir şey yapmadım ki? Erittiklerimizi satarsan sıkıntı olmaz. Eğer buradan tam bir şey bulamazsam başka şeye gideceğiz. Başka yere gideriz. Yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Bundan hamdemir veriyorsun bak ham hamdemir veriyorsun bundan iyi tamam hadi ver bakalım ne veriyor Bu şekilde Şimdi bir şey açılmı halen değil mi Çift elli kılıç 4-2 yok Gidiyorum abi aşağı aşağıya gidiyorum Epikrote'ya Lagete'ye -lag -er gidelim Lagete'ye -er bakalım bir de Hızımız 5 3. iyi tamam. 316 ilimler günlük 19 gidiyor. Tamam bir şey değil. Yardıralım. 20 tane çapulcuyla da döveriz de. Hiç aksiyonu şu anda gerek yok. Aha turnuva var. Çabuk bitmeden gerek. İyi. Pıpıpıpıpıpıpıpıpıpıpıp. Gel bakayım. Burada da putcu yok ha? Kabile fırlatma hançeri 419 dur bakalım Ham demir, iyi çelik Demir bak demi, Demir'e ihtiyacımız yok gibi Bir miktar satıyorum 600 kadar tamam ee, Şuraya bak bunları satalım gideyim turnuvaya gireyim Arena'ya git abi Turnuvaya katıl bunları bir tokatlayayım. buradan parayı kırayım Bir de şimdi hem bahisten kazanırız hem de verecekleri ödülden kazanabiliriz Oradan köşeye Şeritli bor. Yani giysem olur da yani çok da önemli değil bahis hepsini koy Aşırtı Blackboard Abim ortada kalmayalım Ay ay ay ay Lan Benim adam nerede aga? Tek kalmışım ben ya. Abim atmayın öyle. Herkestek, herkestek, herkestek. Atma onu. Anan atanı ya. Hayır ya. Bok yoluna gittim. Bizim adamı görmedin bile anasını satayım. Aa. Düşmedik. Yaşıyoruz değil mi? Katıl. An yaşıyor mu şu? Adi eriş. Aman ya garip ben, beni çıllırttınız ya. Gel buraya gel. Yo hot. Ne oldu lan he? Hem norti aldınız hem şat nöts. Ama yaşıyoruz. Okçuluk, gel bakayım. Oğlum yavaş vur yavaş. Ne oldu lan? He? İmparatorluğu kıtı bıraktı oğlum en bak şeyin İmparatorluğu en adamlarından birisini dövdüm Mutluyum huzurluyum savaşmaya devam Döndere döndere döndere döndere vur Vur Vur O kalkanı indirmeyeceksin oğlum ver şunu da ver hmm. güzel 1755 yapar çıktı bir de şeritli bot hoppa oradan bir 2000 dinar gelse köşeyiz Tamam tekrar bir ticaret bu ee, şerit bot 916 iyi güzel Tamam şu şeyleri satalım sat sat sat sat sat 1000 oradan gelir. Ha, pugeot varmış bak iki tane. Tamam, görmemişim. İki tanesini bir eritsem oradan bir şeyler gelse. Şunlardan da alalım birkaç tane. Kaçımız var? 2000 var. 180 200 700 tamam. Bu şekilde iş görürüz şu anda. Demirciye gir. Odunlar tamam. Erit. Peugeot. Erit, erit. Güzel. Dinlenelim şimdi başlıyoruz artık tam bir şeye Yok lan çık geri Zaten bir tane bir kılıcı üretebilirsem Direkt zaten onu tekrar eritirim Bir de yungu'ya sokarım geliştiririm kendimi Dur bakayım bir de özellik mi gelmiş Yetenek Oh yes yeah, skill gelmiş ee, kalkan darbeleri %50 daha fazla hasar verir ve düşmanları daha uzun süre sersem getir. Kalkan darbeleri ama varlar. Birader araka kadar formasyonunda %4 daha az yakın dövüş hasarı alır. Kullandığın tek elle tutulur. <gülüyor> Yok üstteki. mana <gülüyor> %20'un manava kabiliyetinin %30 artıyor Üstteki ne yapalım bundan. Şimdi burada bir şey var serbest özellikle bu Bir şeye vermem lazım Şuradaki neye versem şu anda demircilik kalacağım demircilik 4 vermiş 34 Aynen dördü vermiş zaten en yüksek şeylerden birisi buna versem buna vermeyelim bence şimdilik şimdilik vermeyelim ama baktığımda demircilik demircilikte usta olabiliriz buna vereceğim ya. Vallahi bir tane verdim buna bir de gönderliye verdim gönderdi gelecekteki benim yatırımın geleceğin yatırımım. bekliyoruz biraz daha bekleyelim abicim abicim bekliyoruz bekliyoruz hoppa girelim tekrar bir demircilik şimdi üretim yapabilir mi diye düşünüyorum çifteli kılıç bakıyorum aynen yetiyor yapıştır en sonuna kadar çek bunun bile belli yok mu ya bile yok, la garip bir şekilde Demir ürüp üretti güzel. Şimdi bakalım fiyatına bakalım önce. Ticaret. Ürettiğimiz güzel kılıcımız 606 dünler. Şu anlık, şu an. Tekrar demirciye gir. Erit de. Gel bunu. Erit. Ee, tekrar üret. Bir de buraya bir özellik gelmiş ve bu güzel bir şey. Şöyle bakalım yeni bir şey var mı? sap yeni yeni sap geldi mi sap da gelmemiş neyse üret abi bir tane daha üret Tamam Tam kabla açıldı istediğimiz gibi Heh, Şuraya gelelim Şu Aynen tamam Şimdi oha Bunun fiyatı bayağı güzel olacak izle 1000 dinardan en yüksek Bence sana ne var adına 571 İyi <gülüyor> iyi iyi güzel <gülüyor> Bu işte bir tersizik oldu ama Ölüm Sen... sizden ölmüş lan göt götürmüşsünüz yani. Tekrar demircilik Şeyim bitmiş bu arada Arıt şunları 6 tane kömürümüz oldu Bunu tekrar eritsem buradan şey verse tamam Erit abi Eski şeylere gel abim, şu tekrar bir şey var mı açılmış, şundan bir şeyler açılmış, şurada o üç levellik bir şey güzel, son seviyeye çektik. Bunu bunu mu yapsam ya? Yani? Böyle yapalım. Tamam tekrar edip. Tekrar döv, bir tane daha dövemiyor değil mi? Ee, dinlenmem lazım Yorulun lan Niye böyle oldu? Yok Ha demircilik Güzel 2 ee, birim sert keresi 3 birim kömür üreten daha vermiyor kömür türü kullanabilirsin Bir birim demircilerini 3 birim ham... üsttekini seç Kömür abi kömürümüz gitsin yapım üretme bir de şey lan şimdi odun alalım biraz daha bekleyelim bekle bekle bekle bekle tamam ticaret bakayım 874 yavaş yavaş bir şeyler olmaya başladı sert kereste var mı burada anasını yok la oha 19 bir dakika bir dakika şimdi ne ben oradan şey alayım 3 dünere alayım onu satayım lan deli kâr abi Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin %100'ünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? %100 mü? Evet. Odunculuğa başlıyoruz. Bu saatten sonra bana oduncu derler. Oduncu Alpan ekibiyle odun toplamaya çıktı yollara. Gelme lan peşimde. O önümü kesecek lan şerefine bak bak. Yollar tehlikeli bu arada ha. He. Hey hey hey hey, hey. Aşağı git şuradan asker toplu da 3 5. Burada okçu var mı? Bu okçular var ya fena. Gel. Şu an 4 5 tane okçumuz var. Okçuları güzel bir yere korsak var ya fıç fıç fıç fıç indiririz güzel olur Selamünaleyküm baba Archers düşmenlerde kefere tamam Piyade Uzağa koymuşsun Ş şuraya koy Tamam yetişmiyor. Biraz yaklaşayım ben. Tam giriştiler zaten. Fıç fuç fıç, fıç Oha. Oğlum vikinglerdeki şey gibi olmadı mı lan? Böyle bir sahne vardı. İlk başta 3-5 kişi geliyorlarsan arkalarına koca bir orduyla ile geliyorlardı böyle. İngilizler saldırırken bayağı havalıydı. Onun gibi geldi. Biliyorsunuz işinize işiniz ha. <Gülüyor> yedim. Sol yanımdan ölürüm. Versellesen vurur geldi. Vurmalı Biriniz ölün artık. Anasını satayım. Gittim bir tane askerime vurdum ya. Kim sıkıyor lan bana? O daşı götüne sokar ama. Kaçma buraya. Gel buraya. Gel. Sıkın oğlum. Okçular. Sık oğlum sık. Mal düşür bunlardan bak. The big big last Oooo yeah vur Bu da öldü sen de gel sen de gel Okculuğumuz gelişirim Görmüyorum Askeri attım Tamam Olsun olsun Fazladım adım gelişmiyor 4 tane askerim ölmüş ya Yüzlü bu beni Şu anda geliştirmeyeceğim O alalım Alalım bunları Fazlasını satarız yiyecekleri yolda kendimize erzak olarak toplarız İşimize bakarız kardeş Kanka Onlara ulaşma eh, adamsın Ticaret Şimdi benim yük ve yerine ihtiyacım var kesinlikle 48 lira hiçbir şey al abi yapıştır Çom 1500 Tamam güzel kaç kalıyor 756 kalıyor benim burada satacağım gereksiz şeylerimiz vardır illa ki. Şunlar gitsin. Bu sinek bunlar da gitsin. Bizim şeyimiz daha iyi. bizim her türlü daha iyi. bizim her türlü daha iyi. Çizmemiz. Ağırlık bakımında biraz şey yapıyor ama bacak zırhı daha iyi. Tamam. Bunları sattık. 3-5 kuruş para elde ettik. Şimdi odun. Çek çek çek çek çek. Oha. 200, 1571, tamam. Şöyle 3 başta. sınır ne kadar abi? paramız yetiyor sonuçta. Bir tane olsun, onu da yolda bizimkiler şey yapar. Askeri toplayabiliyor muyum abi? Şöyle 3-5'te askeri toplayalım, tamam. O fazlamız olsun, bir tık fazlamız olsun, kişi olsun. Lagataya tekrar gidelim. Yola daha eklemedi. Şimdi böyle böyle yaparsan, yani 3'e 19. Hadi 3'e 15'e kadar düşürsek ben böyle birkaç sefer yaptığımda. 5 katı para kazanıyorum abi direkt. Mükemmel bir şey. Bak mesela odun köyler falan hep yağmalandı ya, o yüzden bayağı düştü şu anda. Hadi bakalım daha pahalı olmasını bekliyorum dur nerelere verdim. Kaç? Oha 24 abi sat sat sat sat sat. 7'ye kadar düştü. Düştüm 1600 para. Acımam bir sefer daha yapalım. Topla askerleri yine. Tamam. Bir dakika. Şimdi orada orada ne pahalıdır? Buradan da bir şey götüreyim. 22. 20. Bakıyorum. Burada her şey çok pahalı. Kuruma sanki bir tık ucuz gibi 47. Ama o da birkaç dinarı kazandıracağını düşünüyorum. Şarap, gömlek, obuşu, tamam inek. Oyun. Tamam salıda gideceğiz, odun toplayacağız. En güzeli şu anda bu. Bak şuradan bir üzüm alıp şey yapabilirim. Bir üzüm alayım, bir üzümle şansımı deneyim. Üzümle. Melidirin bir görevi varmış. Aa, burada şey yapılmış, yağmalamış ama. Çık çık. Çık da çık. Tamam, Marunata gidelim. Bir de Marunut'taki. Marunut. Marunattaki şeylere bakalım. Orada 3 dinardı. Marunata bir turnuva daha var. Ticaret ee, Oha Burada niye hiç yok lan yüzü 12 dinler tahıl 9 dinler Şimdi ben orada kaçı satıyorum bir de öyle bir şey var Bunları şey yapabilirim satabilirim ee, Bunları okutalım mı Bir dakika pucu var burada Pucu yok Bunlar elimizde kalsın abi bizim. Dur turnuvamız var. Yok lan. Bir turnuvaya girmeyeceğim abi. Kale kuşu kara umumunda değil. Tamam. Ben şehre girebilirim de. Benim gerisi umumunda değil. Savaşlar fightler dönüyor. Tekrar Ticaret. Dündürünün dündürünün dündürünün dün dün dün dün. Çek bakayım nere kadar çekeceğiz kap kap -ka -ka -ka -ka -ka Kapasitenin yettiği yere kadar Bir tanesi onun ağırlık arıyor şöyle Daha bir tane ağırlığı da olsun Demir. Ne bu kadar şey ya Tamam 460lik bu arada hiçbir şey Arap'dan hiçbir şey. başka neresi satabiliriz abi? Şöyle baktığımızda odunlardan uzak. Karabans et. Mesela Karabans'a gidiyorum. Orada bir tık az gibi gördüm ya yine de yakınlarda var ama yine de bir 10 dinara falan satabilirim. 5'e kadar düşer mi? Düşer. 3'e alıyoruz. 5'e satmıyor da olur. Diğer yerdeki kadar şey düşmez ama orada bayağı düştü çünkü. 19 24'ten 7'ye kadar düştü. Hepsini satınıyor. Ticaret diyelim tekrar. Odun vardır illaki. Illaki vardır. Aynen. 2 dinar mı? Oğlum alayım la buradan o zaman. 2 dinar mı? Alırken kaç azat? Kısadır kaç azı 4 dinar. Bu iş olmadı. burada niye bu kadar ucuz lan bu? Rovalta gidelim. Taşıyacağız abiçim. Bizim hedefimiz bu değil de aslında, değil mi? Neyse. Bir, bir de bu son ticaretimiz olsun. Tekrar oturalım masaya. Tekrar geçelim demirciliğimize oturalım. Çatır çutur. 30 gitti ne kaybettik o Ne genel bir şey değil ya. Yani. 26 dino. İşte bu. sat sat sat sat sat 8 60'a kadar tamam. O bir taneyi geri alırım. Budur abi. Şunları da akut gitsin. Tamamdır. Bu. Bu arada yemeğimiz az kalmış. Dur yemek alalım. Neyimiz var? Sadece tahıl kalmış. Bizimkiler. Bak 16'da ucuz. Gayet normal. Balık da iyi lan. Şöyle birkaç tane aldım. Diyesinler ya aslanlarım Büyük ordular kurmak için bunları yapmak zorundayız kardeş Bunu tekrar mi? Eritelim, tekrar bitelim Ha şimdi bak Bayağı güzel bir kömür elde edebiliyorsun. Bu yönden iyi oldu bu sikilimizin açılması Biraz daha bekleyelim Tamam Tekrar demirciye gir Tekrar bir üretime geçelim Bu muydu lan Oğlum bu niye en alta atıyorsun ki Var mı yeni gelen bir şey Aynı şey derim var diye İyi üret bakayım bir tane daha Şu an üretemiyoruz başka Eritelim Üretebiliyor muyuz? Üretebiliyoruz Başka şey yapamıyoruz. Tamam. Doğu işi bir şeyler bir şeyler çıkmış. Aslında ucuz mu ucuz demeyeceğiz. Tüm böyle marketlerdeki şeylerden birer tane alsam. Ucuz mu ucuz demeyeyim. Nasıl işte marketteki şeyleri alsa bir şey yapsak. Farklı parçalar falan açılabilir. Daha iyi olabilir. Denesek mi ki öyle bir şey. İntegre eritelim abi. ha ha. hıh. Değişti mi acaba ya? 2 level'lık parça. Bu 5 tane arıyor lan. Dursan gibi burada 3 level'lik bir şey açılmıştı. Yanlış mı hatırlıyorum ben ya? Allah Allah. Şunu yapalım bence. Bak bunu koyalım. en başka bir şeydim. Aha 4'lük şey gelmiş. Güzel. Buradan e iyi de kullanıyoruz. İyi e çelik bize bayağı bir para kazandırır diye düşünüyorum. Çam gönderisi açıldı. Olur, olur. Bir şey bak bu bu, bu bu bunun fiyatının güzel olduğunu düşünüyorum. Ticaret bakıyoruz 800 bak ha. Bu 1100'e gidiyor abi. Bu gayet güzel. Burada pucuğumuz var mı? Kısa balta. Bu ne lan? Savurma. Oha. Bir dakika. 12 bine. Bu bayağı iyi duruyor yalnız ha. Kısa aldı. Ben bunu alt üstüne kullanabilir miyim ki? Merak ettim ha. Denenir gibi. de, evet, evet, evet, evet, evet. Şöyle değerini düşür. 200-300'e yoksa yoktur. Yok. Pocomuz yine yok. Kırlatma hançırına bakıyorum. Oda mı yok lan? Oda yok. O zaman random silah mı alsam? Yok ne gerek var abi. Eritir eritir. İşte odunumuz var şu Şu an tam dengeyi kurduğumu düşünüyorum. Elimizdeki elini bir eritelim. Bunu da erit. He. Üretmeye devam. Çift de Üret. Çift elide üret üretemiyorum erit bitti bitmemesi zaten Bir süre daha bekle son beklemelerimiz bunlar artık güzel para kazandıracak 2003 binden sonra 10 bine çıkarız ya herhalde çıkarttırırız 10 binden sonrası biraz daha hızlı gelişiyor zaten bana şu an 32 idi, 32 dinarı ne Yani 10.000 dinar güzel olur yapabilirsek Şunları tekrar erit Niye? Ha, erit tamam Bakayım, ekstere bir şey açılmış mı? Bunda yok 2 level 4, 3, bunda yok Bunda da yok Bunda Yine aynı parçalarla devam Ne besininki ya. Tekrar bak maksimum ne kadar oldu. Çünkü zorluğumuz ufazan 1161. E yani. Daha iyi olabilir. Bir süre bekleyin. Şu sadece Handabaklerken enerjimizin dolmasına uyuz oldum ya. Yolda giderken falan niye dolmur abi. At. Yani yürümüyor Yürümes, yürüyor. не rüzgarı doğru alıp. Bunu ters yapmışlar ya. Neyse yok dürel Olsa zaten yanıp söndürlerdi bildiğim kadarıyla. Onu iyi yapmıştır Ebesininki iyi ya. Bu neymiş? Dur bakayım mi üretebilecek mi bunların? Dövme demir. Ham demirden. Tamam. Şöyle iki tane yapsam. Haa seviye atladık. Bu şekilde yaptığım için üç tane üretebileceğim. Nasıl zeka? Parlak zeka yani bir, bir süre bekle. seviye atladık. Tekrar bakıyorum. Zekili gelmemiş he. Tamam. Şu önemli değil o. Onu veririz sonra bir, bir şeye. İhtiyaç duyduğumuz bir şeye verelim. Daha iyi olur. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Yeter bu kadar. Desteklenmiş mi zıra? Hadi abim. Güzel bir şey aç ya. Açmadın mı yine? Ben, ben boşuna işim bakıyorum böyle. Ben burada bir şey açmış. Buna zorluğun şeyi düşüyor. Zorluk ne kadar iyi olursa, o kadar iyi bir şey çıkıyor benim bildiğim. Çiftelli. Ne ne yanansın sökünme. Bir enerjisi biter yok, oyu biter. Aa, iyi çeliğim bitiyor. Ben buradan kaçarım aga. Buradan gidelim biz bir. Ticarete gireyim bir tekrar bakacağım. 1080. Elimizde kerestemiz 5 dinar ediyormuş. İyi hadi tamam. Gidelim buradan. Aslında odunları dolduralım şeylere gidelim Karbensit Karbensit'e göreyim Akinber'de oldu ne kadar şu imparatorluğun şeylerine yerleşkilerine gidelim orada Pucu falan buluruz çünkü çok yavaş olur bu şekilde ya. güzel bir stok yaparız direkt böyle üret sat Hemen üret erit üret erit yaparız daha hızlı döndürürüz dört dinar orada üç dinarda yani bırak ya bırak çıkış bu donguldu donguldu donguldu nasıl okunuyor lan bu şansınıza turnuva var ama girmeyeceğim çünkü bu turnuva bir devamlı yok bir yerden sonra yetmeyecek ha turnuvarlı uğraşmak istemiyorum şu anda Dur oduna bakacağız oduna Odun iki diner çök Üç diner neyse Full abi alabildiğimiz kadar Olmadı orada daha şey bulursak satarız ya sıkıntı değil Tamam üç diner aldık abi ortalamamız ee, iyi Nere gidelim lageta Biz en sonunda lageta mı gelmiştik? Rota'ya Rota'ya gidelim bence Proto'ya gel bakayım o bayağı uzaktaymışız bu arada O benim bayram tam şeyler var lan Batanya'nın şeyli rengi aynıymış Marnatta da turnuva var bir turnuva girmeyeceğim ya. her yerde turnuva çıkar Kaçarsın kardeş kaç tabii ki kaç kaç Bakayım. Erzağımız iyi deme. Erzak Bizi ne yavaşlatıyor? Oyun zorluğu, o oboşu. Yok bir şey yavaşlatma. Oğlum sağa gitseniz. Zaten siz okuldan yok. Salaklar. Ticaret. Bakayım. 14 dinar. Bir tane pucu var ya. Koca bir tane pucu var. Şakamaka gibi. Şuna sat abim. 3-5 şehir arada geçelim, tamam. Yemek hala yememiz var, sıkıntı yok. Amitatis'e gidelim bir daha, Amitatis'e bakalım. O güzel, oha şehir üstten çok güzel duruyor lan. Ticaret. Fucu aha 9 tane var hepsini aldım. Eksiye düştük 26 yapıştır. Tamam. Bittik de tekrar satarım ben bunlara şey olur. Ekonomi dengede tutarım ben de tek başıma. Bir süre bekle. Herhalde kömür bitmişti bir kömür basalım önce bir full. Sonra eritelim yani köremiş 2'ye 3. Bu güzel ya baya iyi bir şey. Tamam bu bize yeter. 36 tane mis gibi. Bir süre daha bekle. Yarım da bir kişi daha olsa güzel olur. Ama şu şundan daha yeni geliştik ya. Daha yeni gelişiyoruz. Ya. Her şey kendimizin yapması bizi hızlandıracaktır. Gelişim maçımızı hızlandıracaktır en azından. Ya sadece bir şey yapsak fazla gelişme diye düşünüyorum. Ee, bunu da eritelim. Bunların hepsini de eritelim. Bir tanesi de kalsın. Şimdilik kalsın. Bir süre daha bekle. Tırpan Eupitor. Eupitor. Eupitor. Cık, değişik. Tekrar bir demirciliğe. Sonuncuyu da eritelim. Tamam. Şimdi en son öğrettiğim kadarıyla... bu, bu niye böyle ya? Yok değil açılan bir şey yok. Çiftelli devam abi. Bitti mi yine bitti. Bizim şeyimiz skillimiz mi gelme artık niye böyle şey oldu? Demecilik yok. Bir tane daha basayım. Bassam da yani bu şeye buraya da kadar geldikten sonra yaparız onu bence. Şu an için gerek yok ve Eks 32 Ticarette hemen bir şey satayım. Hmm, hmm, hmm. Hem demir Dövme demir Oha kömür 34 2'ye 3 34 kömür Baya iyiymiş bu arada Tamam Bir süre bekle İyi yani içerik falan da 128 de yani onları kullanıyoruz. Kömürü de kullanıyoruz. Kömürün üretimi kolay. Yani 3 dinarlık odundan 34 dinarlık şey. Bir iki tanesinden 3 tane üretiyor. Ölerde bir şey var. Nereden baksan bir şeye kadar bir 20x kadar KR'a geçiyoruz. Çift telli. Devam ki.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 Demircilik işini oyun harbiden zorlaştırmışlar abi son yamadı Bu kadar zor olacağını beklemiyordum Çünkü önceki şeyde bu kadar uğraştıktan sonra nereden baksan bir 20-30 kalık Kılıcı rahatlık ve üretebiliyor olurdu Şimdi böyle o kadar kolay değil ya bayağı zorlanmışlar herhalde